Balık burcu Nisan 2023 burç yorumlarını merak ediyorsan ve kendi burcunla alakalı gelişmeler seni yakından ilgilendiriyorsa gel bu videoyu kaçırma Evet balıklar ve yükselen burcu balık olanlar ve bildiğiniz gibi burç yorumlarını biz ayarlarken genellikle yükselen burca göre ayarlıyoruz ve yükselen burca göre ayarladığımızda siz değerli balık burçlarıyla alakalı bazı gelişmeler söz konusu olduğunu gördük ve bunları sizlerle birazcık paylaşalım dedik. Nisan ayının ilk haftasını 3. evinizdeki venüs ve uranüs kavuşumuyla birlikte karşılıyorsunuz. Nedir hocam 3. ev? Nisan başlangıcında olan bu hareketlenme yakın çevreniz, kardeşleriniz, kuzenleriniz, yakın hissettiğiniz kişilerle alakalı. Ani güzel beklenmedik haberler alarak başlayabilirsiniz ya da onlarla olan sevgi dolu bağlarınız artabilir. Ama bazıları için de aniden tartışmaya dönüşme olasılığı da söz konusu olabilir. Çünkü her zaman söylüyoruz doğum haritası esastır. Doğum haritasındaki eğer o bölgede bir gezegen varsa ya da ters açı almış bir durum varsa değerli arkadaşlar ne olacaktır? Bu sefer de sizi olumsuz etkileyebilir. Doğum haritası analiz için 0543 20 444 nolu whatsapp hattımızdan yazıp bilgi alabilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar devam ettiğimizde devam ettiğimizde burada 6 Nisan'da terazi burcunda bir 8. evinizde bir dolunay meydana gelecek. Ve bu dolunaylar bir şeylerin sonlanması ve bitiş çözülmesi gereken konuların günü yüzüne çıkmasıyla alakalı dönemleri bize ifade ediyor. Sizler için de bu ay maddi alan para, kazançlar, borçlar, ödemeler, krediler, nafaka, miras, banka, sigorta gibi konulara bir takım hamlelerde bulunmak için arkadaşlar bu noktalarda adım atmanız gerekiyor olabilir. Ve dahası arkadaşlar burada bazı bitişler ve sonlanmalar meydana geleceği için özellikle ilişkiler, eşten gelirler ya da nafaka ile alakalı konular gündeminizdeyse ya da eşin kazançlarının size olan etkileri oldukça fazlaysa ki bazılarınızda oldukça fazla olduğu gözlemlenebilir. Elinizden para çıkışları olabilir. Ya da bu konularda fikir ayrılığına ya da tartışmalara kapılar açılabilir. Bunun yerine daha fazlası gelebilir ve para ile ilgili çok fazla işlem yapabilirsiniz. Kişisel ihtiyaç ve harcamalarınız artabilir. Belki de Ramazan dolayısıyla fitre zekat gibi konular sizler için önemli bir yer edinebilir. Sağlığınızla ilgili operasyon ameliyat olmanız gerekiyorsa yine bu süreçte gerçekleşebilir. Çünkü 8. ev biliyorsunuz akrebin evi ve akrep biraz kanla da alakalıdır, cerrahlıkla da alakalıdır. Ee, ve arkadaşlar 21 Mayıs'a geldiğimizde 21 Mayıs'ta Yengeç Burcu'nda bir e, sizin tam 5. evinize geliyor Yengeç Burcu ve Mars orada. Sizin hayattan keyif aldığınız konularda flört ve aşkla çocuklarla ilgili konularda bazı duygusal krizlere sebep olabilir. Çünkü arkadaşlar Març, Ma Mars yengeçte e, düşük çalışır ve Mars yengeçte düşük çalıştığı için ne oluyor değerli arkadaşlar? Orada enerjisel potansiyellerinizi düşürüyor. Bakın ben bile artık hani burç yorumlarını anlata anlata 12. burca geldim yani sizin burcunuza geldim. Ben bile yoruldum. Ne dedim? Az önce Mars yerine İngilizcesi Mars şeklinde. <gülüyor> evet aslında bu Mars Mars deriz ya. Mars astrolojide öfke ve askeri konularla alakalıdır arkadaşlar. Hani İngilizcesi işte oradaki Mars oradan geliyor. Bir de Mars Mars dediğiniz zaman hakikaten askeri yani sinirlik ve bu şekilde kavga, dövüş ya da işte agresyonları ifade ediyor. İşte bu agresyon arkadaşlar... Yengeç Burcu alanınıza geldiğinde sizde ne yapıyor biliyor musunuz? Zaten duygusal yapıda olduğunuz için sizde bu öfkenin içe döndürülmesi birazcık da depresif hal ve durumları getirecek beraberinde. Ve 5. evde böyle bir durum olması aile ilişkileri konusunda aşkla ilgili beklentilerinizden ya da eşinizle alakalı beklentilerinizle alakalı onun tavır ve davranışlarıyla alakalı konular sizi üzebilir değerli arkadaşlar. Ve yine orada çocuklarla alakalı bir konu var. Ve bu çocuklarla alakalı konulara da yine dikkat etmenizde yarar var. Özellikle 15 Nisan'dan sonra çirona olan sert bir açısı var. Ve bu etkileri daha belirgin hale getirebilir ve orada yaşadığınız sorun kronikleşebilir değerli arkadaşlar. Buna ne yapacaksınız? Dikkat edeceksiniz ama hani bunlar tabii ki genel yorumlar. Burada doğum haritanızda oradaki gezegen ve kombinasyonlar varsa bunlar daha fazla ön plana çıkacak. 20 Nisan'da koç burcunda ikinci evinizde güçlü bir güneş tutulması meydana gelecek ki burası da sizin ne eviniz para eviniz. Hocam zaten balık burcuyuz zaten parayla pulla alakamız yok demeyin. Çünkü burada vurgulamak istediğim bir konu var. Güneş balıkla yükselen balık aynı burç değildir arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Güneş balık burcu paraya çok değer vermeyebilir. Ama yükselen balığın ikinci evi koç olduğu için... Onun gözü çok daha açık olacaktır. Evet bugüne kadar yapmış olduğunuz işlerin, emeklerin karşılığını alacağınız ve etkisi 6 ay kadar sürebilecek bir süreç sizi bekliyor arkadaşlar. Ama bazılarınızda bu beklentileri karşılanmayabilir oradaki güneş tutulmasının etkisiyle. Tüm çabalarınız maddi karşılıklarını bu dönemde inşallah almaya başlasın. Etkilerini zaman içerisinde gözlemleyebilirsiniz. 21 Nisan'da Boğa burcunda meydana gelecek bir Merkür retrosu hareketi var arkadaşlar ki Boğa zaten para demek, Merkür de bunu ticaret olarak görebilirsiniz ya da işte alışveriş olarak görebilirsiniz. 15 Mayıs'a kadar da atacağınız adımlarda, yatırımlarda çok fazla para harcamamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Yani savruluğa ve duygusal harcamalara daha ciddi anlamda dikkat etseniz iyi olur. Bu geri hareket sizin üçüncü evinizden geldiği için arkadaşlar özellikle para konusunda sözleşmeler, anlaşmalar, imzalar ve yanlış verilmiş kararlar bu durumda problem olabilir. Yani ben şöyle dediydim de şöyle anladıydım da gibi konuların üstünü örtmek için ne yapacaksınız? Söz uçar yazı kalır diye yazıya dökmeniz sizin için çok iyi olacaktır. Bu yüzden bu konularda yeni adımlar atmak için de 15 Mayıs'a bekleyebilirsiniz. Ya da işte dediğim gibi daha önceden planladığınız bir şey varsa olabilir ya da işte kendi merkürünüzde retroysa daha önceki burç yorumlarında da anlattığım gibi bazılarınız için bu durum fırsata dönüşebilir. Ancak sizin yani balıkların e, bu dönem arkadaşlar en önemli konusu para. Yani hocam para herkesin konusu değil mi? Herkesin konusu değil sizdeki daha çok eş ve eşten gelen paralar ve sizin maddiyatınızı etkileyen konular sizde çok daha ön planda ve rövaşta olacak değerli arkadaşlar. Evet, balık burçları özellikle Satürn'ün balığa geçmesiyle alakalı ve geçmeden önceki söylentilerden de dolayı ciddi anlamda ne oldu? Panik dediler. Hocam panik dedik ama bir şey de olmadı. Ama daha değil. Satürn'ün balık burcuna geçmesinden hemen önce ne oldu arkadaşlar? Büyük bir deprem oldu mesela. Çünkü balıktaki Satürn masumiyet kalinesidir. Yani bir Satürn balığa geçtiğinde artık o kişinin oradaki enerjik yapısında kendini savunamama gibi bir durumlar oluşur. Özellikle balık burcunda bir Mars'ınız varsa, balık burcunda gezegenleriniz varsa kesinlikle danışmanlık almanız lazım. Ben size söyleyeyim. Ee, yoksa olayı orada yönetemediğinizde iş şöyle bir boyut kazanıyor. Yani siz balık burcu olduğunuzdan daha iyi anlayacaksınız beni. Hani Yunus Emre vardır, Mevlana vardır, Şemsi Tebrizi vardır. Ya yani sen şimdi Yunus Emre'nin kalkıp da bir karete kunku yaptığını düşünebilir misin? Hay tuyt deyip Akşemseddin'in ah düşünemezsin. Çünkü bunlar savaş adamı değil. Bunlar gönül adamı, bunlar fikir adamı. İşte balıklar böyle gönül adamıdır, fikir adamıdır. Ve sen balığın üzerine yürüdüğün zaman balık kendini savunamaz. Ve o yüzden mesela Mars balıkta ne olur? Kendini savunamayacak bir pozisyondadır. Ve bu kişiler kurbanlı koyun gibi olur arkadaşlar. Yani bu kişiler derken bazılarınız için de öyle. Bu bazı dönemlerde doğanlar. Ve bunlar da işte doğum haritalarında o dönemlerde ve o dönemlerdeki Satürn transiti aldığında onlar için ciddi anlamda önem arz edecek tamam mı? Yine e, Başak kanadında gezegeniniz vardır ve karşıt açı alırsınız. Bu da sizi etkiler. Evet. Ne dedik? İnsanların burcu yok. İnsanların 12 burcu var. Satürn Balığa geçince sadece Balığa geçmiyor. Satürn Balığa geçtiğinde herkesin haritasının Balık burcu kanadında etkiliyor. Ama senin güneşin balık, güneş balıktan geçerken doğduğun için ya da işte yükselen esnasında yükselen burçta balık yer aldığı için sana işte yükselen balık diyorlar. Ve insanı da en çok etkileyecek noktalardan bir tanesi arkadaşlar yükselenden aldığı etki ciddi anlamda kilitler. Özellikle şu dönemde hani ortalama yaşları kırkın üzerinde olan balıklar, e, i̇kinci Satürn dönemini yaşıyorlar. Birincisini 13 yaşlarında, 12-13 yaşlarında yaşadılar. Çok sıkıldılar, bunaldılar ya da hatırlıyorsanız ya da artık o dönemi nasıl bir dönem geçirdiyseniz bu bir üst level şeklinde geliyor. Artık bu sizi olgunlaştırma şeklinde gelecek. Ama dediğim gibi gezegenleriniz varsa o alanlara dikkat etmeniz gerekiyor. Astroloji konusunda merakınız varsa astroarif.com web sitemiz arkadaşlar. Burada değişik bilgiler yer alır astrolojiye dair. Ve e, danışmanlık almak isterseniz 0543 20 90 444 nolu whatsapp hattımızdan bilgi alabilirsiniz. Anlattıklarımdan memnun olduysanız beğen butonuna basabilirsiniz. Ve kanalımıza abone olabilirsiniz ve e, paylaşabilirsiniz. Ben astrolog Arif Aydın. Nisan ayı burç yorumlarını sizler için özetlemeye çalıştım. Genel anlamda balık burcunun sayesinde nelerle karşılaşabileceği konusunda bilgilendirmeler yapmaya çalıştım. Balık burçları aslına bakarsanız Mayıs ayında sonra birazcık daha rahatlayacaklar. Neden rahatlayacaklar? Çünkü Satürn geri harekete girecek ve geri harekete girdiğinde Oğlak Burcu'na tekrar, pardon Plüto Oğlak Burcu'na geri gidecek. Satürn de aşağı yukarı Balık burcunun 3. 4. derecesinde 4. E, derecelerinde falan geri harekete başlayacak. Asıl e, en çok sıkıntıyı yapacak dönem o Satürn'ün Balık burcundaki geri hareket dönemi. Çünkü bazı insanlara bu dönemde karmaların temizleme fırsatı verilecek. E, eğer tabii bunun farkında olan e, ve o dönemi doğru yönetebilenler bu durumu çok iyi kullanabilirler. Yoksa işte ben karmaları temizliyorum, efendim yok efendim ben düşünüyorum işte reddi miras yapıyorum falan diyerek karma temizlenmiyor. Çünkü varlık alemine bir kere çıktığınız zaman o zaman sizle beraber o huy aktarımları ve evrensel normdaki negatif durumlar size miras kalıyor ve bunları size düzeltmek için fırsatlar veriliyor. Bunların bazılarını düşünce düzleminde düzeltebilirken bazılarında fiiliyat düzleminde davranış dü davranışla ve icraatla düzeltme fırsatı veriliyor arkadaşlar. Bu yüzden her karmanın, her temizliği aynı cinsten olmuyor. Evet, yani böyle bir burç yorumu yaparken katlık, bir de karmalar falan da girdik. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sonraki burç yorumlarında ve astroloji bilgilerinde görüşmek üzere. <gülüyor>